Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle e, Nulls Bros arkadaşlar. Bu sefer sizlerle Nus Bros Stars Tüm karakterle çıkartmanın bir iyilesini Göstereceğim e, Gördüğünüz gibi yeni bir hesap Açtım arkadaşlar Oradan göstereceğim size Hileye resmen hile yapacağız arkadaşlar Bu taktiği ben e, Şu an bana abone olan ve Çok iyi bir arkadaşım olan Abdullah adlı arkadaşımdan öğrendim Bakalım işe yarayacak mı arkadaşlar? Cidden bilmiyorum. Hadi deneyelim sizlerle. Şimdi arkadaşlar cidden işe yarıyor sanırım. Şu Unwatch El Bros yazıyor zaten. Sanırım şu karakterle çıkartma gibi bir anlama geliyor. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Giriş yapılamadı diyor. Tekrar deneye basıyorsunuz. Güzel giriş yapıyor farklı bir farklılığı işlemiyor. Let's do it. Arkadaşlar. Tüm karakterler açık arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsan sevinirim Herkese iyi günler dilerim